Merhaba arkadaşlar, Rezat'ın Dart serimizi ikinci e, kısmı, yani 1. bölümün ikinci kısmı oynayacağız Zombilere karşı. Bakalım. Geliyor lan. şey yok. Ya onu alınız. 嗯, 回来, 回来, 回来, 回来, 回来 Allah'a da giriyo valla Ne oluyor bir <gülüyor> şey, bayada yapıcak Dönüme sağlıyor yap. Zep edip bunlar falan Ololololololololol Ne lan Ne şurada da 1 bakmıyor napam KP GYM Henüz kuthamit. Ya bomba geldi ya lan. Bu herhalde geliyor ya. Gelmiyor çünkü henüz şimdi. Gel ya gel gel gel. Gel, gel, gel. Kısa bak lan İltaş da buna Tevletliyim seni he <Gülüyor> Hadi para şuradan Silah alayım lan Güzel, de, Şöyle bir şey geldim. Nasıl o ya? Valla deniyorum ki tuşları Unutmuşum ben bunu. Bayağı unutmuş yapıldı ya. Valla basmamışlar kamerada. Şu tetiği sadece onu sileceğim. Ne etmiyorum. Ha ne Thank you. Doğru kadar Come var. Çiğir var. sözü dostuz Video dön Ne olur, ne olur? Şunu da aldık, bu tamamdır. Bunları nasıl yapıyorsunuz biliyor musun arkadaşlar? Önce şuradaki bir şey, item böyle toplayalım. Çiçekli mi çiçekli falan filan, neyse ben toparlayalım. Nasıl olacağını göstereceğim. Tamam, bunu aldık tamam. Güzel. Şunu alalım. Arkadaşlar bunlar size lazım oluyor. İslahlarınızı Üsertiyorsunuz Burada bir şey var mı? Aldık değil mi? Şimdi hiçbir işimiz kalmadı Bak, Kapıya gidiyorsunuz bir kapı Gözleyelim uzaktan Oraya kadar geldik Şu ileride kapı Hemen ileride zaten göreceksiniz Bilenen biliyor Open diyoruz Açma değil mi? Bir daha diyoruz Bir, bir şey daha basıyoruz Tamam Buna geliyoruz. Usa demiyoruz. Kombine diyoruz. Yan tarafta parça var. Enter'a basıyoruz. Tep birleşiyor değil mi? Parçalar birleşiyor. Kombine diyor. Hani birleştiriyoruz. Kombine. Ondan sonra kullan diyoruz. Okey. Şimdi kapının adına girebilirsiniz. ben hızlı hızlı girdi gördünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir kasma sorunu yok zaten e, FPS oyun diyelim bu, yani standart diyelim normal bilgisayar abi oynayabilirsiniz yani ama arkadaşlar böyle zordur yani şimdi kolay e, kolay bir insana zor gelir benim gibi oynayabilirsiniz hızlı ve atik ama dediğim gibi arkadaşlar çok zor bayağı zor Şimdi arkadaşlar zombi çıkecek burada Dikkatli olalım Masa her şeyi söyleyeceğim ben zaten biliyorum Aynı. Çok iyi yavaş yavaş açalım Tamam mı? Bak bakalım bak şurada zombi var Eğme i̇şte tuşu olsa yani Eğme falan olsam O zaman anlatınız biliyor musun arkadaşlar? Şuradaki Sniper alacaksınız Şuradaki zombi zuvaya doğru bak Bitti Gerisini zaten siz Arkadaşlar direkt kafayı niçalım Direk kafaya hemen ölüyorlar zaten Direkt kafaya direk Hop Alakantlarımı çalışır Çalın vurun Bak ben Eee dur bakim ya tamam tamam Buraya geçeme bak Gide gelin <Gülüyor> Nerede biliyorum? tamam tamam Daha var oraya. İster buradan uçun İster buradan atlayın. Fark eden bir şey olmuyor. Ama beni size öneriyim. Şuradan atla. Şuradan atla. Hadi ben buradan atlayacağım. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Bomba atlaması izin vermiyor arkadaşlar. var mı? varmış. O ölüyormuş Arkadaşlar bakın arkadaşlar da tuzak var. Tuzağa sakın düşmeyin. Eee tuzak kırın. Bunlar ne böyle şerefsiniz? Kafasına bir şurada delala. Bu acıdan bir, bir, bir, bir. Arkana geliyor. Oy gördünüz mü? Senin ne var Ben sörmüş. Arkadaşlar burada hep kontrol edeyim. bak buradalar. Bak elmas falan çıkıyor, bu elmas sizin içinize yarıyor zaten. Nesnelerinizi güçlendirmek için. Bak, söylediğim yer burası. Kırın ee, tahtayı. Gördünüz mü derdeki kapının olan yer mi? Evet. Mesela şurada bir, bir şey parlıyor arkadaşlar bu parlayan şeylere dikkat edin bu parlayan şeylerin elmas da olabilir bazen tabanlarda falan gizli gizli olabiliyor. Madem bana de kaçırıyorum ama normal çok güzel bir yere koymuştum. Bunu kullanalım biz gelin ne olduğundan bas. Hah bizi kullanmasaydık lazım olurdu. Arkadaşlar, bu yapmanız gereken şeyler var. Bunu bunu. Zaten düşüyor ya. Yani. Ab, iki vuruş. Başka en çok şu büyük balığı ben kapeta takmışım ya. Şu küstlerinde işiniz yarar da. Önce büyü alın. Hatta küçük olay gelir size. Küçük bomba mıydı? İkinci bomba mıydı? Ha, ikincide ölüyormuş arkadaşlar. Bazı bazen hep biri kendini biliyor. Şimdi bunu, bunu buraya koymak için de tabii arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. Bizim buraya e, bayağı bir ayrılmamız lazım. Şimdi şun ana yanlış oldu. Şimdi şunu bileselim. Bunu alın. Tekrar yere basın. Buraya yerleştirin. Bunu tekrar alın. Bakın ben birileri arkadaş istedim bakayım mu? Yok en az on beş taneymiş. Ee, Şu Şunun yapalım. Tamam. Tek arkadaşlar. 3 tane balığımız var yani. 1 tane balık büyük balığımız var. Çünkü küçük, küçük, küçük, küçük, küçüklerini de yavaş yavaş istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben şimdi onları bir yerle yerleyeceğim. Hadi be. Allah bak ya ne kadar zormuş. Yani bir balık al burada bula Ne mi buramayacağım? Allah Allah. Ha? Teşekkür ben ederim. Beni sordu memedi? Hadi. Sen de gibi geber ya. Hah? geber ya? Bir tane olması lazım. Evet, bir tane daha var. Bu da, o, geber. Oho, bunun daha iyi bir işimiz var bizim. Vallahi ben benim antrenörüm. Bunun benim daha iyi. Hah. Vardır. Arkadaşlar sizin içinize yarar. Can tazeler, canınızı tazeler. Davranalım bakayım, avarmış. Bir vuruşluk zaten. Sniper, bir vuruşluk. Şimdi sıra geldi, bunu koymaya. böyle. Şimdi... Bunu alıp blok atak ne olur? Evet şu anda dört tane yerimiz var burada üç tane yeri istiyor. Şimdi şunu şöyle koysak nasıl olur iyi olur çok çok spor olur. Bunu şöyle yapsak nasıl olur olur spor olur. Bunları yapın arkadaşlar. Bunları yapın e, yapın, yapın yapın. Siz evet, ne zaman işiniz gelecek? Şurayı üçlü, üçlü yapmamız lazım yalnız. Nasıl olayım ya? ha, Akıllı ya. Hadi. Şu anda bayağı bir yerimiz var. Bayağı bir şeyimiz var. Bir tane yerimiz kaldı. O da bir tane yumurta yeter. Daha balımız var mı? Yiyelim ya yemelik için. Evet, Arkadaşlar bu da Bir bakayım. Diyeyim. Evet tamam bir kovalasam yani bir metruk yok varsa bile belki saplanmıştır. O şuradan kaçamazlar mı ya kaçabilirler ama Allah kahve zarsızsın. Ne kadarsa şu Arkadaşı bir alalım orada. Bak şurada tuzak var arkadaşlar. Bak şimdi gelin. Şu anda evet. Bunu taklatmasın arkadaşlar. Altın alamazsınız. Onu da söyleyeyim. Heh. Ne kadar? 1400 altın. İşinize önemli. Tabii ki yarar. Burada bir şey var mı? Bak, burada var da herhalde burada yok. Arkadaşlar bazılarınız şu şifreyi çözemeyenler var. Bak, şu şifreyi çözemeyenler var. Berek ben de çözememiştim. Bu bildiğiniz anahtar arkadaşlar. Bakın. Şuradaki işareti yapıyorsunuz. Şuradaki işareti. Bakın. Nasıl oluyor? Bir defa buna basıyorsunuz. Bir daha buna. Aşağıya. Yan tarafa. Bitti bu kadar dört tane Hamle yapacaksınız Yukarı yukarı aşağı sağ Bitti Hop açıldı Çok kolay arkadaşlar anahtar yapacaksınız anahtar ya. anahtar Çiftçi anahtar Yapamıyorum arkadaşlarımız bir sesini ee, Bir daha baştan sarıp Şu şey yapabilirler eee, Görebilirler şok oluyor arkadaşlar. Yeni bazen açıyor muyuz? Anahtar aldık. Şokumuz anahtarlı oldu. Bu bir, bir anahtardı arkadaşlar. Bu en baştaki köyün yani ya. anahtarı. <gülüyor> yani zombieler girdi ya. O anahtar. Şimdi bunu. Ya burada. Adam geliyor arkada. Ama nasıl arkada çıkıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> you carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. <tık> What? Same blood. <gülüyor> selamun Bundan başlanacak. Şimdi arkadaşlar birazdan komik komik bir şey olacak burada. <Gülüyor> Oooo oh, sen ne işin var lan? Ne işin var burda? Ne işin var burda? Ne Ne Ne işin var? Ne işin var? Bayağı oldum. çok artık ya, ya full olsun kayıtlı yedemem evet üçüncü kısma geçiyoruz şimdi yani son bir tane daha kısım var aa maalesef gelim yok Şurada kaç tane canımız var 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane balonum var Bir tane büyük balonum var, 6, 7 7 tane canım Aa, bakın, bakın bakın bakın burada şunu almak mecburiyetindeyim, motolu var motolu, kola kola görmüyor arkadaşlar Yolun evet. evet. arkadaşlar kafamdan Heh Arkadaşlar bu zombi ya çok sıkıntılı bir zombi Ama değilim ha Bak normal tek silahla falan vurmayın Yani böyle silahla falan vurmayın Yapamayla Hadi şey yapalım Sniperle vuralım Yolun Buna böyle vurabilirsiniz. Böyle vurabilirsiniz. Neşe oldu? Neşe oldu? Neşe oldu? Neşe oldu? Neşe oldu? Neşe, oldu. Neşe, oldu. Neşe oldu. Yani ses ya burası kapalıydı içeriden. Şimdi dışarıdan açıyorum. Takım burada da bırak. Bu yeni bir şey değil. Bak ya Şimdi kullanma zamanı. Kullan. Şimdi tekrar ödeyebilirsin arkadaşlar. 啊 damız ama Bu bir burada bir yer vardı ya. Ne ne diyor? Anmış mıydı? Bu da var ya sanki. Ha, ben hep buradakileri almaya <Gülüyor> bakmışım, inanmıyorum. Ben açmadım be ya, açtım ben burayı. Ya, gel amca gel gel seni bir 15 gel kolay öğrenmek kolay gel O nasıl <gülüyor> şunlar, sen ne geçiyorsun sen ne sen ne sen ne <gülüyor> şaka Alın öyle öyle şatmak kolay tabi öyle bıçak atmak kolay burda şimdi kardeşim şunlar. Tam bizim işimiz her ne, yok tamam değil, şu tasda kalma. Hah dur baba daha varmış. Hah diğer taraflar falan var. almamış size. Başka yok kanka dedim de <gülüyor> <gülüyor> se i̇şte bu yer arkadaşlar. Bunun da bu yer. Bak başta bir hata verecek. Hani anahtar lazım. Dicek. Kilitli diyor. Anahtar yani şeklinde bir sembollü yani şu şekilde sembol diyor ondan getirsen de açaram diyor. Onu bizde zaten daha aldık. Enter'a basıyoruz. Yes ediyoruz Kullan diyoruz. Open diyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar bu serimizin de bu kadar geldiğimiz için gerçekten e, dua ettik. Mesela senin nasıl olabileceğini gösterdik, böyle oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere aynı şekilde buradan devam edeceğiz. Kanal sağlıcakla.